İzlemekte olduğunuz videoda Tesla'nın tır çekicisi Semi, %6 eğimli bir yokuşta 41 tonluk ağırlığına rağmen iğmelenerek dizel motorlu bir tıra adeta toz yutturuyor. Dizel motorlu tırın sürücüsü o anda neler düşünüyor bilemiyoruz tabi. Ama bu görüntüler sık sık tekrarlanırsa, ileride tüm tır sürücülerinin ısrarla Tesla'yı Semi'yi tercih edeceklerini öngörmek için Falcı olmaya gerek yok. Evet, büyük gün gerçekleşti ve Tesla SEMA'ları artık teslim ediyor. Son 5 yıldır üzerinde çalışıyorlardı. Dün Pepsi'nin ilk siparişlerini teslim ettiler. Pepsi'nin toplam 100 adet siparişi var. Bu yıl içerisinde 20-30'un teslim edileceği düşünülüyor. Tesla aynı zamanda bu tır çekicilerine kendisini de bolca kullanacağını ve bu sayede araçları geliştirmek için daha da somut geri bildirim toplayacağını iddia ediyor. Elon Musk'ın tabii Tesla SEMA ile ilgili muazzam iddiaları var ve bu muazzam iddialar gerçekleşirse karşımızda yıkıcı bir inovasyon var diyebiliriz. Elon Mask Tesla Semi'nin 0'dan 96 kilometre hıza sadece 20 saniyede tırmanabileceğini, dik yokuşlarda bile otoyol seviyesindeki hızını koruyabileceğini ve batarya paketinin sadece 30 dakikada %70 doluğa ulaşacağını söylüyor. Musk'ın iddiaları sadece bunda kalmıyor, bu araçların çok tutumlu olduğunu ve tır sürücüleri ve tır sahipleri açısından büyük ekonomik değer taşıyacağını söylüyor. Bunları sunumun sonunda tekrar dönmeye çalışacağım. Ama söylediklerinin yarısı bile doğruysa tır sektörünün kökten değişeceğini iddia etmek hakikaten mümkün. Bu durumda karşımıza yıkıcı bir inovasyon var diyebiliriz. Peki gerçekten Tesla-i yıkıcı mı? Pepsi teslimatı gününde yapılan sunumda neler anlatıldı? Ve SEMA'in gelecekte Tesla için yaratabileceği ekonomik büyüklük nedir? Sektörü nasıl etkiler işte bütün bunları bugünkü videomda anlatıyor olacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Elon Musk'ın Tesla Semi tercihi aslında bana hep ilginç geldi. Neden bu kadar rekabetçi ve aslında adetlerin küçük olduğu bir sektöre giriyorsun hep bunu merak etmiştim. Çünkü biliyoruz ki bu araçlarda aşağı yukarı 1 megavat saatlik piller lazım. Bu pillerle 13-14 tane Tesla Model Y'yi kolayca üretip satmak mümkünken son derece rekabetçi tır şoförlerinin ve tır sahiplerinin aşırı beklentilerinin yüksek olduğu bir sektöre niye girmeye çalışıyorsun? Elon Musk bunu çevreci bakış açısıyla şöyle açıklamaya çalışıyor. Diyor ki, Amerika'da satılan araçların toplam sadece %1 tır çekicileri aslında. Otomobil piyasası yılda 14-15 milyonlar civarındayken tır çekicileri piyasası 250-260 binler civarında kalıyor. Ama toplam karbon emisyonu %20'sini tırlar üretiyorlar ve partikülerli yani içinde ciğerlerimize zarar verebilecek parçacıkların olduğu karbonun ise %30'u tır çekicilerinden geliyor diyor. Musk'ın çevreci açıklaması bu şekilde. Ama tabii ki işin içinde mutlaka ekonomik konularda var. Onlara sunumun sonunda tekrar dönmeye çalışacağım. Sunumda üzerinde durulan ilk konu tabii ki aracın gücüydü. Bir kere aracın bir kurşuna benzediği bu sayede rüzgarda daha iyi boğuştu, ergonomik tasarımının diğer tırlardan çok farklı olduğu ilk etapta vurgulandı. Bu enerji daha verimli kullanabilen daha hızlı bir araç var karşımızda anlamına geliyor. Semayiler Elon Musk'ın iddia ettiği olağanüstü gücü 3 ayrı motordan oluyorlar. Bu motorlardan bir tanesi arka teker üzerine kurulmuş durumda. Tesla Motor S Play'deki motorun aynısı olduğunu söylüyor Elon Musk. Ve bu motorun görevi kamyon otoyolda normal seyirdeyken enerjiyi tutumlu harcayarak girişi sağlıyor. Ön tekerlerde ise iki motor var ve bu motorlar tork üretmek için oradalar. Yani demin gördüğümüz gibi o rampadaki o imelenme sırasında veya zorlu bir koşulda aracı ileriye doğru atılım sağlarken bu motorlar devreye giriyorlar. Tabii bu oldukça enteresan bir teknoloji. Neden? Bir kere Tesla model s motoru burada da kullanıyorsun. Bu üretim verimliliği açısından çılgın bir fikir bence. Ayrıca iddiaya göre bu motor arasındaki geçişlerde sürücün hiçbir şey yapmasına gerek yok. Sadece pedala basma şiddetine göre bunlar oluyor. Araç hiçbir sarsılma veya böyle bir turbo motora geçişte yaşadığımız türden bir farklılaşma göstermeden bütün bunları otomatikman yapıyor iddiaya göre. Bu yönüyle karşımıza ciddi bir canavar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sunumda beni etkileyen başka bir konu da sürücü deneyimine verilen önemli. Sürücünün bu kadar ön plan çıkarılması harika çünkü hakikaten tır sürücüleri bunların üzerinde saatlerini harcıyorlar, hayatları burada geçiyor. İşte böyle baktığımızda Semay'ın tır şoförünün hayatını bir hayli güzelleştirdiğini kolaylaştırdığını görüyoruz. En hoşuma giden özelliklerden bir tanesi sürücü kabinindeki değişimler. Biliyorsunuz uzun yol tır çekicilerinde arka bölümde bir yatak odası bulunur ama böyle girip yatıp bir yer. Bu sefer arkada bayağı bildiğin kocaman bir oda var. Ayakta durabiliyorsun, gardrobun var vesaire. Bu tabii büyük bir rahatlık. İkinci rahatlık ise sürüş konsoluna baktığımız zaman görüyoruz. Aracın tam ortasına kullanıyorlar. Böylece hem sağa hem solu dengeli olarak görebiliyorlar. Ve iddiaya göre bir Tesla Model 3 kullanmakta hiç farklı olmayan bir deneyim var. Önlerinde dev iki ekran var. Bu ekranlardan yolla ilgili verilerini alıyorlar. İleride muhtemelen otonom sürüş bu tırlara da gelecek. Şimdilik ondan bahsetmediler. Benim de ilgimi çeken bir konuyu neden bahsetmedikleri? Çünkü o işi bayağı değiştirebilir. O zaman düşünsenize tır şoförü bir yandan dinlenerek çok uzun bir yolu rahat rahat gidebilir. Bu da menzilleri daha da uzatıyor olabilir. sürücü açısından başka hoş bir yön tırın treylerle birleşme süreci. Anladığım kadarıyla tırın süspansiyonları burada biraz alçaltıyorlar aracı ve böylece treylerle birleşme birleşmeye kolaylaşıyor. Bu tip ince pek çok esprinin olduğunu söylediler sunumda. Geri kalanları artık tır sürücüleri değerlendirecektir. Ama bütün bunlardan önemli bir mesele daha var. Tır sürücüleri özellikle yokuş aşağı inişlerde frenlere aşırı yüklenmek istemezler ısınmadan korktukları için. O yüzden sık vites değiştirmek zorunda kalırlar. Oysa Tesla aylarda regeneratif fren var. Regeneratif frenler frenleme sırasında enerji üretiyorlar. Bu hem freni soğutuyor çünkü o enerjiyi alıp pile aktarıyorlar hem de sürücünün frene yüklenme ihtiyacını da bayağı azaltıyor. Bu yönüyle sürüşün burada hem daha kolay hem daha güvenli hale geleceği hem de tır sürücülerin sık sık vites değiştirme külfetinden kurtulacağı düşünülüyor bu yönde. Oldukça enteresan buldum Tesla sürüşünün. Tesla SMA'lar pilli oldukları için tabii şarjı nasıl bu arabaların şarjına kadar dayanıyor, nasıl şarj ediyorlar bunu Bunlar çok önemli mesele haline geliyor. Tahminime göre 500 mil menzilli araçlarda 1 megabat'a yakın pil olması gerekiyor. Bu dev pil nasıl da olacak, ne kadar dayanacak buna önemli konular. Tabi Tesla'nın burada çok ciddi bir avantajı var. Özellikle Kuzey Amerika'da Tesla şarj şebekesi çok gelişmiş durumda. Otoyollarda da var bunlar. Ve bunlara bazı özel üniteler ekleniyor olacak. Bu özel üniteler hem bu dev kamyonlarının yanaşmasını kolaylaştırıyor fiziki tasarım açısından hem de bu araçta 1 megabatlık enerjinin daha kolay doldurmasını sağlıyor. Burada mesela sum kullanılacak ara kabloların daha kalın olmasına gerek olmadığını kablolardaki bir takım teknolojik değişmelerle pek anlamadım açıkçası orayı ince kablolarla bu şarjın yapılabileceğini söylediler. Ayrıca tırların tabi eltilik kesintilerinde de da muaf olması lazım bunlar çünkü ticaret yapan araçlar hiç bu tip şeylere etkilenmemeleri gerekiyor. Bu neden Tesla bu semaların şarj edileceği yerlere dev pil üniteleri kuracaklarını ve hep orada yedek pilin yedek enerjinin olacağını Tesla semaların asla yolda bırakılmayacağını söylüyorlar. Tesla bu konuda tabi çok çok büyük avantajlara sahip. Başka şu anda kamyon üreticileri de başta Daimler olmak üzere Elektrikli tır çekici işine giriyorlar ama enerji dağıtım şebekesi açısından Tesla'da yarışan kimse elbette yok. İyi tamam da tır sürücülere veya tır filos sahipleri neden Tesla'yı tercih etsinler? Deminden beri anlattığım konular elbette önemli ama elinde sonunda her şey gelip neye dayanıyor? Paraya dayanıyor. Bu konuda tahmin yürütürken birinci sorun Tesla'yı semayların kaça satılacağını bilmiyor olmamız. Bazı tahminler 200 bin dolar diyor bazıları 400 bin dolar diyor. Tabi aracın donanımına göre pil kapasitesine göre bir sürü şey değişiyor olabilir. Ama fiyatları bilmiyoruz. Diyelim ki dizel yakıtlı araçlarla yakın bir fiyatla satılıyorlar. Eğer öyle bir durum varsa ve Elon Musk'ın iddiaları doğruysa semaylara sahip olmak hakikaten çok anlamlı bir ekonomik teklife benziyor. Elon Musk parasal olarak baktığımızda Sema'yla 1 milyon gitmenin dizel araçlarla 1 milyon gitmeye göre 2,5 kat daha tasarruflu olduğunu söylüyor. Ve bu farkın 3 yıllık bir zaman diliminde ortalama bir kullanımda tır sürücüsüne 200 bin dolar da tasarruf getireceğini iddia ediyor. Tabi, bu iddia doğru mu yanlış mı bilmiyorum hem Tesla'ların verimliğini bilmiyoruz hem Amerika'daki enerji fiyatlarından çok haberdar değilim. Petro ve etik kıyaslaması çok bilmiyorum ama maskin iddiası bu. Elektrikli semayların dizellere göre daha tutumlu olduğu başka bir konu Tabii tabi bakım masrafları. E, bu arabalarda içten yanmalı bir motor yok o yüzden daha az bozuyorlar, bakımları daha kolay ve pek çok bakımı uzaktan yazılım güncellemeleri yapmak mümkün. Ayrıca bu araçların merkezle sürekli bağlantıları olduğu için araçtaki potansiyel arızanın öngörülmesi ve bu sayede önden önlem alınması da mümkün ve bütün bunları tabii tabi hem tır Sürücüler için hem tır sahipleri için müthiş tasarruf imkanları sunuyor. Her şey harika benziyor ama aması var. Bu araçların ömrü ne kadar olacak acaba? Özellikle de pil ömürleri. 1000 megawatt saatlik bir pilin değiştirilmesi maliyetin oldukça yüksek olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda eğer bu araçların pil ömrü kısaysa bütün bu edinilen tasarrufun pil değişimi sırasında harcanması mümkün. Bazı tahminlere göre bu tırlardaki pil 1500 döngüye sahip olacak. Yani cep telefonu pili gibi düşünün. 1500 kere doldurup boşaltırsanız sorun yok gibi. Araçta 500 mil mesafe olduğunu düşünecek olursanız 750.000 bin mil boyunca bu araçların sorunsuz gidebileceği düşünülüyor. Ama tabii bilmiyoruz. Otomobil tarafına baktığımızda Tesla'ların araçlara 8 yıllık pil garantisi verildiği, bunun 100.000 ile 150 bin mil arasındaki bir mesafeyi kapsadığı ve pilin toplam kapasitesinin %70'ini korumaya devam edeceğinin ön görüldüğünü görüyoruz. Bu tabi kamyonlar için asla yeterli olmaz ama kamyonlarda kullanılan piller daha büyük. Bundan dolayı daha fazla içerisinde bu pillerin dayanıklığını artıracak önlem alacak fırsat var diye düşünüyorum. Ve Tesla'da bu konuda elini armu toplamada inanıyorum. Pek çok şirkette işbirlikleri yapıyorlar ve pil ömrünü uzatmak konusunda projeler geliştiriyorlar. Peki Tesla kaç araç satmayı planlıyor? Tesla 2024 yılında Kuzey Amerika'da sadece 50 bin civarında tır satmayı düşünüyor. Kuzey Amerika'da Tesla SEMA'yın içine girdiği tır çekicisi kategorisindeki yıllık satışlar 260 bin 2 270 bin civarında geziyor. Bu durumda Tesla'nın burada ciddi bir pay alacağı net. Pazarın büyük oyuncuları kim? Pazarın en büyük oyuncusu Daimler. Daimler Amerika'da iki marka ile Frightliner ve Western Star ile mücadele ediyor. İkisinin toplam pazarı 40'ı buluyorlar. Sonra Paccar var. Paccar'ın iki markası bulunuyor. Peterbilt ve Kenworth diye. Onun da toplam payı %28 civarında. Sonraki büyük oyuncuda Volvo. Volvo. Hem Volvo markasıyla hem de o efsanevi Mack markasıyla pazarda yer alıyor. Mack'i satın aldılar bir süre önce. Bunların da pazayı %20 civarı bir de bunların dışında Navistar diye bir oyuncu daha var. Bütün bunları bir yere koyduğumuzda Tesla eğer bu pazara girerse bunlardan pay alırsa, ciddi pay alırsa epey bir yıkım geleceği kesin. Ama tabii bu işin başlangıcı. Eğer Tesla başarılı olursa hem bu ülkedeki adetini artacaktır hem de Avrupa'ya gidecektir. Oraları öngörmek şimdiden zor. Ama şunu düşünüyorum. Eğer iddia edilen her şey doğruysa yani enerji kullanımı, arabanın gücü, pil, ömrü, sağlığı tasarruf, sağlığı kullanım kolaylığı bütün bunlar... Eğer mümkünse Tesla semaylar peynir ekmek gibi satacaktır. Burada tek mesele Tesla bunları üretebilecek mi yeterli? Tesla'nın pil kapasitesi buna yetecek mi? Tesla'nın fabrikaları buna yetecek mi? Bunlar da ayrı bir bölümün konusu olsunlar. Evet bugün oldukça detaylı bir inceleme yaptık Tesla'nın yeni modeli üzerine. Aslında iyi bir Nasdaq yatırımcısının yapması gereken de tam olarak bu. Çünkü Nasdaq yatırımlarında biz şirketlerin uzun vadeli geleceklerine, inovasyonlarına yatırım yapıyoruz. Bundan dolayı da bu şirketlerin inovasyon tarafına nasıl gittiğini, yeni ürünlerin, piyasetlerini, yasada nasıl karşılandığını, nasıl büyüme karlık fırsatları yakalığını anlamak çok çok önemli. Bu çerçevede benim de bu akşam saat 20'de bir eğitimim var. Nazla ya nasıl yatırım yapılır diye. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Belki son anda da olsa katılmayı düşünüyor olabilirsiniz. Orada işte bu tip şirketler nasıl takip edilir, nasıl incelenir, nasıl yatırım yapılır, bir sonraki testler nasıl yakalanır, bütün bunları ele almaya çalışacağız. Biliyorum bu tip videoların izlenmesi biraz daha az olacak. İnsanlar kriptoda biraz çabuk para kazanmayı istiyor. Uzun vadeli Nasdağ yatırımcılığı, Uzun vadede bir teknolojiyi anlayarak yatırım yapmak biraz zor geliyor. Ama ben bunun daha geçerli olduğunu, daha güçlü ve daha büyük fırsatları bünyesinde taşıdığına inanıyorum. O yüzden zaman zaman böyle dosyalar hazırlayacağım. Her pazar karşınıza farklı konularda derin bakışlarla geleceğim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.